Verilen denklemi koordinat sistemi üzerinde gösterelim. Tanım kümesi ve değer kümesi verilmiş. Cümleden anladığım kadarıyla verilen eksi 8, 4 ile, eksi 6, 3 ile, eksi 4, 2 ile, eksi 2, 1 ile ve 0 da 0 ile eşleşmiş. Aslında bu tanım kümesini ve değer kümesini kullanarak başka eşleştirmeler de yapabiliriz. Örneğin, eksi 8'in 3'e ve eksi 6'nın 4'e karşılık geldiği bir fonksiyon oluşturabiliriz. Yani bu tanım kümesi ve değer kümesini kullanarak birbirinden farklı birçok fonksiyon yazabiliriz. Ama bana bu fonksiyonu göster dediklerinde, bu eşleştirmeyi yapmam gerektiğini düşünüyorum. O zaman hadi bu fonksiyonu verilenlere uygun bir şekilde çizelim. Önce x eksenini çizeyim. Bağımsız değişkenlerin bulunduğu bu eksene x diyebileceğimiz gibi yatay eksende diyebilirsiniz. Bizim tanım kümemizdeki bütün elemanlar negatif sayılar, bu sebeple ikinci bölgeye biraz daha fazla yer verelim. Değer kümemizde ise sadece pozitif elemanlar var. Onlar da sol üst bölgede, yani ikinci bölgede olacaklar. Tanım kümemizin alacağı değerler 0 ve eksi 8 arasında. O zaman buraya 0 yazalım. Eksi 2'yi, eksi 4'ü, eksi 6'yı ve eksi, 8'i de böyle yazalım. Değer kümemiz ise 0 ile 4 arasında. 0'dan başlayıp yine 1, 2, 3 ve 4'ü böyle yerleştirelim. Bize verilen fonksiyona göre eksi 8'i 4 ile eşliyorsak bunu bu şekilde çizebiliriz. Buradaki çifte alırsak bu fonksiyonda eksi 8 bize 4'ü veriyor. Yani eksi 8'e 4 noktası da Buradaki nokta olur. Bunun x ekseni olduğunu düşünürsek burası da f x fonksiyon x ekseni olur. Burada f'in fonksiyon olduğunu kabul ediyoruz. Elimde 3'e karşılık gelen ne var? Eksi 6 var. Eksi 6 ya 3. Burada da eksi 4 var. Bu fonksiyonda 2'ye karşılık geliyor. Eksi 4 virgül 2. Eksi 2'yi alırsam da fonksiyon bana 1 veriyor. Ve son olarak da fonksiyonumuzda sıfır değeri sıfıra denk gelecek. Onu da bu şekilde işaretleyeceğiz. Ve işte fonksiyonumuzu böyle gösteriyoruz. Unutmayalım bu fonksiyonu, eksi 8'in 4'e, eksi 6'nın da 3'e karşılık geldiğini kabul ederek çizdik. Bu tanım kümesi ve değer kümesinin tanımlı olduğu birden çok fonksiyon bulunabilir. Ama daha önce de dediğim gibi bizden sadece bu fonksiyonu istendiği için ben de öyle yaptım. Ve hepsi bu kadar. Hoşça kalın.